Bilgisayarımın arkasındaki bu çirkin kablo ve cihaz görüntüsünü ortadan kaldırmak için bir kablo düzenleyici kutu aldım. Şimdi bunu açayım. Burası fotoğrafta ahşap gibi görünüyordu. Plastikmiş. Neyse düzenleyelim. Şunları içine koyacağım. Dağınıklığı bayağı aldı bence, fena değil.